Merhaba. Ben Uzman Dermatolog Şirin Çelik. Bugün sizlere cilt bakım rutinimizden bahsedeceğim. Cildimiz bizim en değerli giysimiz aslında. Nasıl bir giysimizi temizliyoruz, yıkıyoruz ve ütülüyoruz? Cildimizi de o oranda temizlemeli, cildimizdeki pürüzleri yok etmeliyiz. Peki bunu nasıl yapmalıyız? Cildimize, cilt yapımıza göre farklı şekilde tabii ki rutinini belirleyebiliriz. Ancak bütün cilt tiplerinde yapılması gereken 3 şey vardır. Cildi uygun bir temizleyici ile temizlemek, uygun bir nemlendirici nemlendirmek ve güneşten korumak. Cildimizi temizlerken tabii ki günümüzde artık çok fazla dış faktör var. Hava kirliliği, egzoz dumanları, makyaj kalıntıları bunları çok iyi arındırmamız gerekiyor. Buna uygun bir temizleyici kullanarak. Cildimiz nemli de olabilir, nemsiz de olabilir. Ancak cildimizin yapısına göre zaman zaman gün içerisinde nem oranı değişeceği için uygun bir nemlendiriciyle nemlendirmeliyiz. Ki yaş ilerledikçe zaten bütün ciltler nemini kaybeder. Bu açıdan özellikle ileri yaşlarda muhakkak bir nemlendirici kullanmamız gerekir. Dış faktörlerden cilde en çok zarar veren etken bildiğimiz gibi güneş. Bu açıdan da güneşten çok iyi korunmak adına uygun bir güneş koruyucu kullanmalıyız. Bunun dışında eğer cildimizde spesifik farklı bir durum varsa, örneğin akneye meyilliyse, örneğin leke problemi varsa buna uygun da ürünleri dermatoloğumuzun kontrolünde rutinimize eklemekte fayda var. Cildimiz eğer çok nemsiz bir ciltse hyaluronik asit içeren serumlar da günlük rutinimize ekleyebiliriz. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra cilde yaşlılığa bağlı kırışıklıklar, gözeneklerde açılma, matlaşma gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunu önlemek adına çeşitli anti-aging içerikli serumlar özellikle retinoid içerikli serumlar akşam rutinimize eklenebilir. Yine cildimizi dış faktörlerden zararlı etkenlerden koruyacak antioksidan içerikli yani C vitamini, ferulik asit, E vitamini gibi içerikler barındıran serumları da yine günlük rutinimiz eklememizde fayda vardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de günlük cilt rutin bakımınızı öğrenmek için dermatoloğunuza başvurabilirsiniz.